Köyümüzün manevi büyüklerinden Sarı Mehmet Efendi Hazretleri'nin türbesindeyiz. Köyümüz için çok önemli olan bir zatı olduğu söylenmekte. Yani köyümüzün kurucusu yıllardır ölebilmekteyiz. Hatta köyümüze isminin dahi verildiği söylenmektedir. Hani Alperen Sarı Mehmet Efendi türbesindeyiz. Köyümüzün önemli şahsiyetlerinden değerli büyüğümüz Cemal Göktoprak Hoca Efendi'nin yazmış olduğu Sarı Mehmet Efendi Hazretleri hakkında bir yazıyı ben okumak istiyorum. Ersarı Mehmet Dede, Arsari Mehmet Dede, 12 asrın sonları ile 13 asırda yaşamıştır. Oğuz Türklerinden olup Ersari boyundandır. Alparslan'ın 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'nun fethi üzerine Büyük Selçuklu Sultanı Sancar zamanında Anadolu'ya gelen Horasan erlerindendir. Köyümüzün büyüklerinden Sarı Mehmet dede diye işitirdik. Zamanla Arsarı'nın Absarı'ya dönüştüğü tahmin edilmektedir. Mehmet dede Anadolu'ya gelen Horasan erlerinden olup Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri tarafından görevlendirilen manevi serdarlarındandır. Kendisi köyümüzün manevi sahibi olup irşat görevini ifa ederek aynı yerde vefat etmiş erenlerin evine defnedilmiştir. Üzerinde ahşap türbe vardı. İnanışa göre türbeden alınan odunların getirildiği evlere gece evlerde gece yangın yandığı yine köyümüzün büyükleri tarafından bizlere kadar intikal etmiştir. Odun alan ertesi günü götürüp yerine koyarmış. Daha sonra şimdiki türbe köyümüzün hamiyetperver ve hayırsever halkı tarafından yaptırılmıştır. Bilhassa kıtlık senelerinde yağmur duasına buraya çıkılır, kurbanlar kesilir, dualar edilir, beraberce etli bulgur pilavları yenir, sohbetler edilir. Yedi Gün içerisinde de mutlaka yağmur yağar. İnanış böyledir, böyle de olmaktadır. Ersari, Arsari, Türkleri yukarıda belirttiğimiz gibi Oğuz Türklerinden bir boydur. Hazar Denizi'nin güneyinde yaşarlar, Türk boyları içerisinde yiğitlik, cömertlik ve mertlik bakımından ön sıradadırlar. Bu anneanne köyümüzün hayırseverliği ve davranışları ile de bağdaşmaktadır. Allah bu yoldan ayırmasın, gördüğümüz görgü ve töremizi Allah daim kılsın. Amin. E, köyümüzün değerli büyüğü Cemal Gök Toprak Hocam e, bu araştırması ve yazısı için teşekkür ediyoruz. E, sağ olsun e, köyümüzle ilgili Cemal Hocamız çok bilgiler vermektedir. E, daha da inşallah bundan sonra köyümüzle ilgili şeyler verecektir. Yani çalışmaları olacaktır. Ben de kendisinden söz aldım. Kısa zamanda bir araya gelerek çalışacağız. Sarı Mehmet Efendi'nin bugün tabi yağmur duamız burada olacaktı ama hava şartlarından dolayı buraya çıkamadık. Şimdi derneğimiz güzel bir çalışma yaptı. Bu halılar gördüğümüz halılar dün yani Mayıs 10 Mayıs 2014 günü İstanbul Ataşehir Müftülüğü'nün bize hediyesidir. Derneğimiz bunları yaptırdı. Bu kenarlardaki lambiri, mermerler ee ne bileyim pimapen doğramalar yine derneğimiz tarafından yapıldı. Sağ olsun köylülerimiz hayırsever köylülerimiz her yıl buraya bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İnşallah bundan sonra da bu tip çalışmalar devam edecektir. Bu yağmur duası vesilesiyle sene de bir günde olsa biz burayı dolduruyorduk ama bu sene olmadı. Dün e, kurban kestik burada kurban keserken de e, dolduruldu e, içerisi. biraz e, kalabalık bir cemaatimiz oldu. Sarı Mehmet Efendi Hazretleri bizim köyümüzün manevi olarak her zaman bekçiliğinin yaptığına inanıyoruz e, sıkıntı solanlar. Dua ederek sıkıntılardan kurtulduğunu söylemektediler. Hocamızın, Cemal hocamızın anlattığı gibi de biz de öyle inanıyoruz ve öyle de olmaktadır. İnşallah bundan sonra da yüzyıllar devam eder bu geleneklerimiz, göreneklerimiz, inançlarımız. Allah Sarı Mehmet Efendi Hazretleri gibi dostlarını, şefaatlerine bize nail eyler. Bu arada da bütün ölmüşlerimize, şimdi dışarı çıkınca çekeriz inşallah... Kabristan'da yatan bir türlü ölmüşlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Sarı Mehmet Efendi Allah dostları ölmüşlerimizin ruhuna El Fatiha.